Kenarında iki kör oturur. Oradan geçe, besi insan olur. Bize acı diye bas bas bağırır. Şahisa durur, onları çağırır. Size ne yapayım diye soruyor. Gözlerimiz görsün isteriz derler. Altyazı M.K. Kervanım onlara şahşifah verdi O anda gözleri açıldı gördü Bir zaman bizimde gözümüz kördü Ey efendimiz Altyazı